Bu videoda, motorların kablo bağlantılarını yapacağız. Bu iş için mavi bir kablo kullanacağız. Ama siz, herhangi bir renkte kablo kullanabilirsiniz. Benim mavi kullanmaktaki tek amacım, kabloyu siyah zemin üzerinde görünür kılmak. Bu 0,75 mm'lik, tek bakır iletkenli bir kablo olduğu için, rahatlıkla kablo soyucu kullanabiliriz. Ama kablo çok kısa olduğundan, yalıtkanı soymak için, diğer ucu karga burunla tutmak gerekebilir. Kablo soyucunuzun nasıl çalıştığına göre değişir. Neyse, kablonun her iki ucunu kanca şekline getiriyoruz. İlk ucu, tek kutuplu, çift yönlü anahtarın boşta kalan kontağından geçiriyoruz. Motora yakın olan anahtarın, elbette. Telleri iyice sıkarak kontağa sabitliyoruz. Böylece bağlantının çok sağlam olmasını sağlıyoruz. Kablonun diğer ucunu ise motorun terminalinden geçireceğiz. Telin ucunu pirinç kontağın ortasındaki delikten geçiriyoruz. Pirinç tırnağın içine doğru böyle ittiriyoruz. Geçirdikten sonra da geriye doğru kıvırıyoruz. Pirinç tırnağın telle sıkı temas halinde olması lazım. O yüzden sıcak silikonla yapıştırmadan önce bağlantının sağlamlığından emin oluyoruz. Aynı şeyi bu tarafa da yaptık. Kabloyu soyup, Teli motorun pirinç tırnağından geçirdik. Kablonun diğer ucunu da tek kutuplu çift yönlü anahtara bağladık. Yani diğer motor için yaptığımız bağlantıların tam olarak simetriğini yaptık. Tekrar söyleyeyim. Motordaki pirinç tırnağı kabloyla sıkıca temas edecek şekilde kıvırmalısınız. Eğreti bağlarsanız kablo yerinden çıkabilir. Şimdi motorları düzgün şekilde bağlayıp bağlamadığımızı kontrol edelim. Bunun için güç kablomuzu kullanacağız. Ama önce ucunu biraz sıyırmamız lazım. Bu kablo pilin negatif kutbundan geliyor. Mavi kablo ise pozitif kutuptan çıkıyor. Kablonun ucunu soyduk. Şimdi bu kabloyu kullanarak motorların çalışıp çalışmadığını test edebiliriz. Kabloyu kıvırarak motorların boştaki kontaklarına değdireceğiz. Duyuyor musunuz? Çalışıyor. Bu tamamdır. Bakalım bunu da düzgün bağlayabilmiş miyiz? Evet. Bu da tıkır tıkır çalışıyor. O halde artık motordaki bağlantıları sıcak silikonla sabitleyelim ki yerlerinden çıkmasınlar. Sıcak silikon uygulamadan önce bağlantının sağlamlığından iyice emin olmak için telin ucunu kontağın üzerine bir kez daha kıvırıyoruz. Çünkü buraya sıktığımız silikonu sonradan temizlemek çok zor olur. Bağlantıda bir sorun olursa, düzeltmek için epey uğraşmamız gerekir. Bu aşamada bağlantıları yine sıkıca silikonla sabitleyeceğiz. Bağlantıların elektriği ilettiğini az önce teyit ettik. Bu işlemdeki amaç, tellerin yerinden çıkmasını engellemek. Motorları yerinde tutan ataçın üstüne de sıcak silikon sıkıyoruz. Böylece ataçı da yerine sabitlemiş oluyoruz. Tabii kontağı da silikonluyoruz. Yani bu aşamada bayağı bir silikon harçıyoruz. Ama karşılığında robotu hem sağlamlamış hem de yalıtmış oluyoruz. Robotu zeminden yüksek tutmak için şişe kapaklarından faydalanabilirsiniz. Böylece silikon kururken motorlar yerlerinden oynamamış olur.